Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Açma ya. atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet. Burada şey diyor. Eee resmini de hayır tabii göremezsiniz. Şurada ben otayım. Dev gök 21 Mart 2021 tarihi verildi. Yani bir dün akşam evet Semir meteor gördük. Meteor ve iki uzaylı. Evet. Yok ya iki uzaylı değil ama şey, onlar uşaklı böyle sinyal veriyorlardı. Ama o bizim gördüğümüz meteor o alttaki video aynısıydı. Yandan geçeceğini söylemiş. Yani benim dediğim doğru. Hayır, düştü. Yandan geçiyor. Bak, aç video. Yav, şimdi ben senin bir reklamına... Ben Hüseyin Karşıymış olacağım NASA 21 Mart tarihinde D1 Astroidi Dünyanın ben yakalandan geçeceğini açıkladı şey. NASA bir, 2021 PO32 adı verilen 2021 yılında gözlenebilecek en büyük göktaşı olduğunu söyledi Zaman zaman sizlerle göktaşları hakkında videolar yapıyorum. Beni dinleyin rahatsızak büyük bir göktaş yaklaşıyor. Yanından geçecek ama diyorlar. Yanından geçmiyor. Keşke benim, ben artık almadığım için, keşke benim yanımda GoPro Hero 2 olsaydı da çekebilseydik, değil mi? Evet ama arkadaşlar cidden bakın, eğer bize inanıyorsanız like atın. İnanmıyorsanız, i̇nanmıyorsanız siktirin gidin. Biz like atın, bunu benden ha, bu kadar. Siktirin gidin, inanmıyorsanız. Ya bir, alabilir miyim? O benim tabletim, arkadan örtüp bir şey koyacak. Ay evet, şimdi ben konuşayım, bana da ne yani sen istediğini. örtüp. Yani inanmıyorsanız e, Çekilip gidebilirsiniz Dıştığa kalkabilirsiniz Yorulayabilirsiniz İki uzaylı Bir gökdası Yıldız kayması da olabilir ya Bide bide bide dur dur bekle bekle bekle Ne diyon lan? Ha. Evet, istediğin yaptım. Merhaba arkadaşlar. Hayır, o videonun Bu videodan sonra o çizeceğim. Arkadaşlar, şu an ekran kaydediyoruz Seni ne yapıyor diye. Hayır, yani dur dur dur, şey yok. Ne yok? yanlış mı? Evet, kısa bir reklamlardan sonra geliyoruz. Tamam arkadaşım Yok, reklamlar değil şu an. Ben halledeceğim onu. Ya durdurmadım aslında. Neyse. Aslında oraya reklamlar girer. Evet arkadaşlar. Reklamlar uzun sü sürebilir. Normal reklam oldu kendi. Yani. aldık sponsor falan değil yani. GG'den. Sana yemin ederim ki boz el var ya kendi kendine hareket etti, yukarı gitti. Sana yemin ederim. Aa. İzlesin. Ne güzel. Ne var? Şey, onu Evet, geliyoruz arkadaşlar. Evet, ne yapalım? Ee, live'da. Live. Live biliyorum. Bekle, bekle, kapama, bekle. Ses neydi? Evet, ben bunu aktaramayacağım. Evet, like atmayı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hayır. Aha. Görüşmek üzere. Bay bye bay. bye. Görüşürüz. Bakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, devamı, devam YouTube'dadır arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Evet, like atıp aşağıdan abone olmayı <gülüyor> unutmayın.